<gülüyor> Günaydın. Ee, birkaçınız Türkiye'den video ilet istedi. Bir süreliğine Türkiye'ye geldim. Sesim düşündüğünüz gibi olmayabilir. Çünkü Türkiye'ye ilk geldiğim zaman faranjit oldu. Tabii bir Covid zannedip faranjit olduğunu öğrenme sürecim oldu vesaire. Aslında Türkiye'de vlog çekmek çok istiyordum. Ee, belki, yani çekiyorum <gülüyor> şu anda. Ama Türkiye'de o kadar böyle arkadaşlarıma ve aileme vakit ayırmaya olustum ki gerçekten YouTube kamera çok şey olmak istemedim. Ee, ve sizin için çok çok güzel bir çalışmam var. Galiba e, çok yakında çekim yasası günlüğümüzde kavuşuyoruz. Çekim yasası günlüğü çok çok yakında hepinize ulaşabilecek olacak. Türkçe olarak ulaşabiliyor ve satın alabiliyor olacaksınız. Çok çok heyecanlıyım. O yüzden e, takipte olabilmek için bu instagramdan da takip edin. Çünkü oradan bir an önce duyuracağım. tabii ki youtube'dan da duyuyor olacaksınız ama instagramdan daha çabuk duyarsınız. O yüzden beni takip edin. Um, Türkiye'deyken de bir İstanbul tatilim oldu, bir Marmaris tatilim oldu, bol bol dinlendim, hasta oldum, bir sürü şey yaşadım. Ama dedim ki en azından bir son haftamda böyle birkaç günümü bile sizle beraber vloglasak ve Türkiye'ye dair birkaç anım da burada kanalda bulunsun. Ve bu sefer dönerken biraz daha burum. Niye bilmiyorum. Bu sene belki Amerika'da da daha çok, daha sık vloglarımız devam eder diye düşünüyorum. Bakalım, şimdi yeni bir kitaba başlıyorum. E, Twisted Love. E, aslında bu sene yeni yıl olduktan sonra, hatta Bahar'da galiba kendime şey diye söz vermiştim. E, her ay bir kitap okuyacağım. Gerçek olmadı. E, ama iki kitap okudum Bahar'dan beri. Ee, gerçekten böyle çok Kitap okuyacağım diye Oturmam gerekiyor galiba benim ee, Bu da Amerika'dan al alıp geldiğim Bir kitap, The Twisted Love ee, Bakalım, gelenecek miyim? Sürekli ben İsteyken keyifliyken... Kamerayı açıyorum, elimi alıyorum Eee Ben bu vlogun içinde soru cevaplayayım. hem de böyle karışık bir vlog olmuş olsun o yüzden hazır burada oturuyorken oturur, oturur, oturur. sizin sorduğunuz birkaç soruya bakmak istiyorum. Evet, bir de demiş ki videoları neresi takip edeyim. Teşekkür ederim. Çekim yasası videoların geçmesini merak ediyorum, şunu merak ediyorum. Psikolojik rahatsızlıklar bazen ilerlememize, enerjimizi korumamızı çok zorlaştırıyor. Doğru. Böyle durumlarda motivasyonunu nasıl toparlıyorsunuz? Şimdi öncelikle psikolojik e, sorunlar dediğimiz zaman ben psikoloji mezunu biri olarak bunun bizim okulda da öğrendiğimiz, e, bizim aslında kendimize e, internetten bakarak ya da birilerinden duyup aa demek ki bende de şöyle bir sorun var, ben de depresyondayım ya da işte benim de şöyle bir rahatsızlığım var psikolojik belki işte. E, stres bozukluğum var gibi kendi kendinize tamlar koymak doğru değil. O yüzden eğer bu soruyu soran arkadaşım ya da herhangi biriniz bunu izleyen böyle e, internetten bir şeylere bakıp insanlarla konuşup ya da e, kendi kendinize benim şöyle bir psikolojik rahatsızlığım var bence gibi bir çıkarım yapıyorsanız Bundan hemen vazgeçin. Çünkü e, bu saptamayı gerçekten bir psikolog dışında kimse yapmamalı ve yapamaz da zaten. E, gerçekten psikolojik rahatsızlıkların belli kuralları var. Yani onun e, size rahatsızlık tanısı konulabilmesi için gerçekten belli semponları gösteriyor olmanız gerekiyor. O yüzden bunu unutmayın. O yüzden hatta ben şunu çok severim. E, depresyondayım değil depresif hissediyorum diyebilirsiniz ama depresyondayım diyebilmek için gerçekten bunun tanısının size konuyu olması lazım Bu da doğru değil biraz önce anlattığım gibi. Ama diyelim ki gerçekten siz bir doktora git Dok... diyelim ki doktora demiyoruz diyelim ki siz gerçekten bir psikoloğa psikiyatriste gittiniz ve size gerçekten bir psikolojik rahatsızlık tanısı kondu ya da siz gitmiyorsunuz, gitmek istemiyorsunuz ya da girebileceğiniz bir durum yok. Maddi ya da manevi şu an gitmeye hazır değilsiniz ve psikolojik olarak iyi durumda olmadığınızı hissediyorsunuz. Öncelikle bu gibi durumlarla size söyleyebileceğim şey kesinlikle e, bunu sizi ayrıştıran bir özellik olarak görmemeniz gerektiği. Çünkü ne kadar e, sosyal medyada ya da dışarıya aktarırken Herkes kendini çok sağlıklıymış gibi gösterse de kendine göre herkesin hayatında belli psikolojik rahatsızlık olarak zannedebileceği ya da daha sağlıklı ilerlediğini düşündüğü alanlar var. O yüzden bence buna, buna engel olmanın en güzel yöntemlerinden bir tanesi yalnız olmadığınız sadece size özel bir sorun olmadığını kabul ederek başlamak birincisi. Bence böyle bakmaya başladığımızda bunun motivasyonumuzu kırmasını hemen engellemeye başlıyoruz. Çünkü diyoruz ki bu hepimiz, herkesin başına gelebilen bir şey. Herkesin kendince bir problemi ya da herkesten daha farklı hissettiği bir sorun olabilir. Daha sonra da bence en önemli diğer adım ise kendimize zaman vermek bu konuda. Ben de eskiden inanılmaz fazla böyle eyvah bugünlük hiç verimli geçiremedim bugün hiç istediklerimi yapamadım deyip kendime daha çok suçlayan biriydim artık kendime gerçekten o gün çok stresli ya da depresif hissediyorsam diyorum ki tamam bugün vakit zamanı. bugün bir şey yapmak zorunda değilim Bugünü ya da yarını belki bir haftayı bile kendime ayırayım ki öbür hafta motivasyonumu geri toplayabileyim o yüzden bence bu gibi durumlardan ee, kesinlikle kendimize zaman vermek çok önemli bir de en hoşlanmadığın karakter diye bir soru sormuş. Ben galiba bu yaşında kesinlikle karar verdim ki sözünün arkasında durmayan ya da sözleriyle aksiyonları yani davranışları birbirini tutmayan karakteri hiç sevmiyorum ve ben bu insan tipinin ya da bu karakterlerin hayatta daha kendini bulmadığını. Ya da kendine yeterince değer vermediğini, bu yüzden karşısındakine de nasıl değer verilmesi gerektiğini tam çözemediğini düşünüyorum. O yüzden bu tarz insanlarla arkadaşlıkla artık kurmamaya çalışıyorum ya da uzaklaştırmaya çalışıyorum. Hmm. Çünkü bence belli bir yaştan sonra, hatta yani belki 18 yaşından sonra bile herhangi bir insanın eğer kendine yeterince değer veriyor, karşındakine değer vermeyi biliyorsa Söyledikleriyle yaptıklarının bir olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer sorulara sonra devam ederiz. Siz bunlar aynı günü zannetsiniz de bunlar farklı gün. <gülüyor> yani gerçekten sürekli havuz kenarındayken çekmek aklıma geliyor gibi bir şey oldu. O yüzden Sanki sürekli soruları burada cevaplıyormuşum gibi oldu ama bu farklı bir gün. Çünkü gerçekten gitmeden artık hani böyle şey istiyorum. Biraz keyif yapayım, dinleneyim. Çok fazla işim var. Yarın şehre yani iline ineceğim. Orada işlerimi yapacağım falan. O yüzden bir iki gündür falan sürekli böyle keyif yapıyorum. O yüzden sürekli sizle de kabludan konuşuyor gibi oldu. Şöyle. Uy. Orada saçım kestireceğim ben <gülüyor> bu hafta ve her karşılaştığım insan lütfen kestirme diyor ve ben biri bana kestirme dedikçe stres <gülüyor> çünkü gerçekten Amerika'da kestirmeyi sevmiyorum orada hem çok pahalı saç kestirmek hem de güvenemiyorum gerçekten hani bizim kuaförlerimiz gibi değil belki bir kere yaptırsam çok seveceğim ama daha cesaret edemedim çok güzel bir soru geldi. Manifesten nasıl başladın? Seni bahsede şey neydi? Ve bana çok şey kattı. Teşekkür ederim. Ya ben de teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Çünkü ben bu soruyu okuduğumda böyle ben kendim de şey oldum. Hakikaten ben nasıl başladım acaba? Yani hatırlamaya çalıştım. Ee, sanırım doğru cevap biraz daha şu şekilde. Ee, bence ben Küçüklüğümden beri manifestation yani çekim yasası ne demek bilmeden bunu bir şekilde bence uyguluyordum. Çünkü böyle her zaman bir olmasını istediğim bir şeyi gördüğüm zaman kendimi onun içinde hayal ederim. Hatta böyle sinemaya bile gittiğimde o filmin içindeymişim gibi hayal ederdim. Biliyorsunuz çekim yasasının en önemli şeylerinden bir tanesi. O visual, visualization yani görselleştirme kısmı. Hani onu bence istemeden yapıyordum. Eee daha sonra hayatıma üniversite yıllarımda melek kartları girdi e, ve böyle melek kartları ile aslında melek kartları size hani bir sorunuza cevap veriyor ama o sırada da yani bence söylediği bir şeyi o kadar inanmaya başlıyorsunuz ki ya da benim için öyleydi ve ben onu çekmeye başlıyordum hatta hiç unutmuyorum e, bir sefer aşk kartı çıktığında Amerika'ya okula giderken e, aşk kartını yanımda götürmüştüm ve orada erkek tanışmıştım ya mesela o zamanlar herhalde benim ilk böyle aa hani bir şeyi çektim dediğim zamanlar e, yaklaşık 5 sene önce biraz daha farkına vardığım yani hani aa ben bir şeyler hayal ediyordum bir şeyler kafamda belliyordum ya da bir amaç koyuyordum ve onu bir şekilde çektim dediğim ilk zaman o bence ve ondan sonra başladım ve eee aslında hayatıma bu hani videolarımda da hep anlattığım 5 minute journal ile beraber daha da çok girdi. Ve hani bu 5 minute journal neye dayanıyor? Law of Attraction yani çekim yasası nedir? A falan filan. Ne kadar çok aa dedim. Bunları araştırayım derken böyle tam anlamıyla bence çekim yasasının içine girmiş oldum. Diye düşünüyorum. Böyle başladım galiba. Ben de bu soruya bayağı düşündüm. Yani aslında hep böyle şey düşünüyorum. Hani keşke böyle küçüklüğümde o hayal ettiğim zamanlarda biraz daha bunun farkında olsaymışım ki doğru şekilde isteyebilseymişim belki çok daha farklı olurdu çoğu şey o yüzden eğer siz bunu biraz daha küçük yaşlarda izliyorsanız kanala aboneyseniz umarım size gerçekten bu da dokunur ve çok küçük yaşlarda bunun gücünü farkına varırsınız. Bu arada hani yeni gelmişken gerçekten çok fazla böyle senin sayende şöyle yaptım senin sayende böyle yaptım Şöyle şeyler olduğu gibi yorumlar alıyorum. Instagram'dan çok fazla mesaj atıyorsunuz. O kadar mutlu oluyorum ki gerçekten bazen hani, ay, hani video yapmaya motivasyonunuz olmayabiliyor. Youtube göründüğü kadar kolay bir yer değil. Özellikle ben çok böyle az kişiye hitap eden bir konuyu ele aldığım için anlayabiliyorum ki hani mesela izlenmem çok olabiliyor ama herkes kalmayabiliyor gibi. Ama böyle düşünmeme rağmen o kadar güzel mesajlar, o kadar fazla mesaj geliyor ki diyor ki tamam ya yani ben zaten birilerinin hayatına dokunmak istiyorum. Ki hani bin kişiyiz yine de bu benim için çok bir şey. Hepinizi de çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, o yüzden böyle mesajlar geldiğinde ben çok mutlu oluyorum. Sizin hayatınıza dokunabiliyor olmak bu kanaldaki en büyük amaçlarımdan zaten biriydi. Onu da başardığım için çok mutluyum. Ay